Bugün 8 Ocak 2022 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay 01.23'te Plüton'la yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek. Günün ilk saatlerinde sakin ve huzurlu enerjiler altında olabiliriz. Sezgilerimiz güçlenirken uykumuzda derin rüyalar görmemiz mümkün. Ay sabah 8.25'te burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün daha cesur ve sabırsız ruh haliyle kişisel hedeflerimize odaklanabiliriz. Zaman zaman çocuksu ve bencil tavırlar takılmamız, ilişkilerde rekabetçi davranmamız mümkün. Bugün Güneş ve Venüs Oğlak Burcu'nda birleşiyor. Güzellik, estetik, sanat, sevgi, aşk, özdeğer ve maddi refah beklentilerimizde kişisel bakış açımız önem kazanırken içe yönelişler, yüzleşmeler ve derin sorgulamalar yapmamız mümkün. Akşam saatlerinde Koç burcundaki ay Kova burcundaki Merkürlü uyumlu görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabileceğimiz akşam saatlerinde zihinsel faaliyetler, okuma ve yeni bilgiler öğrenmek için hevesli olabiliriz. Arkadaşlarımızla bir arada olabileceğimiz, sosyalleşebileceğimiz fırsatlar oluşabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.